Merhabalar. Bilgisayarla model Yer alveri eğitiminde. Bugün penye tişört model üzerinden ölçüsünü aldık. bunu nasıl yapacağımızı anlatacağız size. Şunları silelim eskileri. Bunu da menüye gönderelim. Şimdi ölçüler burada var. Kare ikonunu aldık. Mouse üzerinde ekran üzerine papap yaptık. Model boyu 67. Tab tuşuna bastık. 24,5'tay Y yönümüzdü. 24.5 genişliğiydi. Buna da 52 diye isim verelim. Daha sonra burada biz baktığınız zaman göğüs yeri omuzdan 25. Ayna yeri omuzdan 15. Yaka açıklığı 8.5. Yaka düşüklüğü 7. Ee, burası da bizim omuzdan omuza çizgimiz. Bir de omuz düşüklüğü 5 santim. Bunları yapmak için paralel kopyalar ikonunu aldık. Omuz çizgimize sol tıkladık. OK yaptık. Popup eksi 25. Enter. Daha sonra tekrar omuz çizgisine OK'yi OK sol tıklayarak seçtim. OK dedim. Popup eksi 15. Benim ayna çizgim. Şimdi e, omuzdan omuza çizgimi oluşturacağım. Hem, hem de omuz düşüklüğü çizgim oluşmuş olacak yine omuz çizgisine sol tıkladım ok papap, eksi 5 yazdım enter dedim paralel kopyalar ikonu ile işim bitti ok ok dedim, işlemden çıktım şimdi bana yaka açıklıkları bölük onunu aldım yaka açıklığım 8.5 buçuk, papap yaptım çizgi üzerinde 8.5 enter daha sonra omuzdan omuza çizgimin ölçüsünü aldım şurada 22 Çizgi üzerine pop-up yaptım, 22 yazdım, enter yaptım, daha sonra geldim ayna genişliğime, ön ayna 19.25. Ayna çizgilerime üzerine pop-up yaptım, 19.25 cm, ön aynadan arka ayna yarım santim büyük olur, 0.5 cm de arka ayna yerini belirledim. Ön yaka, arka yaka düşüklüğü için ön ortasına pop-up yaptım. Tap tuşuyla yön değiştirdim. Arka yaka düşüklüğü 2 santim. Enter. Tekrar ön ortası çizgime pop-up yaptım. Tap tuşuna bastım. Ön yaka düşüklüğü de 5 santim olaraktan belirledik. Okey okey dedim. İşlemden çıktım. Düz çizgimi aldım. Sol basılı sürükleyerekten gelip omuz çizgimi oluşturdum. Tekrar geliyorum. Düz çizgimi aldım. Sol basılı sürükleyerekten gelip. Son yazısını görünce nokta üzerine bıraktım. Oke dedim işlemden çıktım. Ölçme konuyla omuz çizgimi ölçtüm. 14.4 güzel. Şimdi burayı büyütüyorum buraya çünkü yakalar oluşturacağım. Eğri ikonumu aldım. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Burada arka yaka kavisimi oluşturuyorum. Daha sonra ön yaka noktasından ön yaka kavisini oluşturmuş oldum. Oke oke dedim işlemden çıktım. Şimdi burada kolevin evini oluşturacağım. Eğri konumu aldım. Sol basılı sürükleyerekten geldim. Buraya da sol basılı sürükleyerekten geldim. Şu nokta ön, ön ayna noktam. Bu noktanın üzerinden geçecek çizgim bakın. Şöyle kol evini oluşturdum. Sol tıkladım. Tekrar bu noktalardan tutturdum çizgimi. Bu da arka ayna noktam. Çizgim o nokta üzerinden geçecek. Şu şekilde de arka ayna kol evini oluşturmuş olduk. Arka kol evini tamam dedik. Çıktık işlemden etek genişliğim benim burada yarım santim içeri giriyor nokta 5 dedim düz çizgimi aldım sol basılı sürükleyerekten gelip etek burada da yan dikiş kavisimi oluşturmuş oldum evet şimdi bir de e, şey yapalım ayna şey neydi ay parçası ay parçası yapalım ay parçasını da dönüşüm yapalım. Dönüşüm yapalım. yapalım. Paralel kopyalı ikonunu al alalım. Omuz çizgisine sol tıkladım. Ok dedim. Papap yaptım. 2 santim e, ayna e, omuz dönüşünü çizgisini oluşturdum. Daha sonra simetri ikonunu aldım. Sol sol solla bunları seçtim. Ok dedim. Omuz çizgisine bir kere tıkladım. Karşı tarafa simetrisini atmış oldu. Şimdi şu arka yok tamam kalıp çıkar ikonuna tıkladım artık ön omuzun burası benim ön bedenim bura burası burası burası burası ön bedenim burası ok ok dedim buna tıkladım buraya 52 ön dedim enter arka bedenim de burası artık benim bura burası burası Buraları seçiyorum buradan burası OK OK dedim buna da 52 RK dedim RK. OK OK dedim sağlamasını yapmak istiyorum şu şekilde geldim çizgi birleştir ile şu noktayı seçerekten çizgiyi seçtim noktayı sildim şimdi arkadaşlar sağlama yapacağım şu çevre noktasında katlı ikonumu seçtim. Sol basılı sürükleyerek bu noktayı seçtim. Daha sonra bu noktayı seçtim. Bu çizgiye bir kere tıkladım. Okey, okay dedim. Çevreye dokun ikonuna tıkladım. Etek ucundaki noktayı. Etek ucundaki noktayı. Burada. Şimdi burada sağlamasını yapacağım dedim. Bu ikonumuzu seçtik sol basılı sürükleyekten geldim bunu seçtim sol basılı sürükleyekten bunu seçtim Omuz çizgime tıkladığım zaman katladı buraya okey, okey dedim Şimdi çevreye dokun ikonuma tıkladım Buradaki noktayı tıkladım Buraya geldiğim zaman görmüş olduğun gibi bu buraya dikileceği için sağlamasını yapmış oldu Katlamaya aç dedim tıkladım açtı bakın katla dedim tekrar Bu noktayı seçtim bu noktayı seçtim omuz çizgisini tıkladım buraya katlandı bu buraya dikilecek çünkü katlamaya aç ikonunu seçtim buradan arka bedeni seçeceğim ön bedeni seçmedim hı hı. daha sonra çıt ekle diyoruz bir saniye şunu şuradan alayım parçayı birbirinden çıt ekle ikonuna geldim buraya çıt ekliyorum buraya çıt ekliyorum şuraya dur şuraya çıt ekle ikonuna şuraya çıt ekliyorum Şimdi dikiş miktarı vermeden önce, kumaş katı açmadan önce bir ay parçası yapacağız. Böyle ikonumu aldım. Buradan ay parçasını yapmak için arka e, omuz üzerinden papap yapıp 3 santim enter, buradan papap yapıp 4 santim enter diyelim. Şu şekilde bir ay parçası oluşturalım kalıp çıkar diyelim buradan bu şekilde gelip arka yaka bu şekilde ay parçası buraya de ay diyelim ay çarpı 1 diyelim 52 okey okey diyelim şimdi bu çizgi birleştirile şuradaki noktaları silelim buraya dikilecek dikildiği zaman böyle katlanacak Buna da çıtatalım. Görmüş olduğun gibi bu buraya dikilecek arka. Bu da bu şekilde ha Çıt sil diyelim. Tıkladım. Çıt ekle diyerekten burada çıt eklemiş oldum burada. Şimdi kumaş katı yap diyeceğiz. Kumaş katıya bir konu seçtim. Arkayı, önü, ay parçasını seçtim. Okay'dim. Kumaş katı açtım. Şu şekilde geldiğimde Gördüğün gibi ay parçası buraya dikilmiş olacak. Bu kadar. Şimdi kumaş katı katla diyorum. Kalıpları seçip okey okey yapıyorum. Bu kadar. Dikiş miktarı da verelim. Dikiş miktarı yap diyelim. Kalıbın ortasına tıklayalım. Ortasına tıklayalım. Ortasına tıklayalım. Okey diyelim. 1 santim dikiş miktarı verelim. Etek uçlarını seçelim. Okey diyelim. 2,5 santim dikiş miktarı verelim. Okey okey dedikten sonra geriye dönen köşeye tıklayıp etek uçlarına çıt eklemiş olalım. Daha sonra kaydettirip sağa tıklayıp tümünü seç, orijinal konumda kaydet seçip okay okay diyelim. Üzerine yaz, tamam. Bu kadar. Kolu bir sonraki derste anlatacağız. Call.